Merhabalar, 8-14 Ağustos haftasının astrolojik gündemini yorumlayacağız sizlerle birlikte. Genel yorumlarımızı yaptıktan sonra bu hafta burçları neler bekliyor? Bunları da bu videonun içerisine aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce 100 bin abone olduk. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten yaklaşık 5 yıldır YouTube'da sizler için içerik üretiyorum. Ortalama 1300 tane video olmuş en başından beri benim yanımda olanlar, belki aramızda yeni katılanlar, her birinize e, benimle beraber bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tanenizde bile ufacık bir farkındalık oluşmasına sebebiyet vermişsem bana ne mutlu ki sizlerin de bana katkıları aynı şekilde. Ee, çok güzel bir aile olduk. O yüzden çok mutluyum. Çok da duygulanıyorum arkadaşlar. Ee, aslında özümde balık burcu olduğum için tabii ki. O yüzden e, hepinize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İlk defa karşılaşan arkadaşlar varsa siz de ailemize dahil olmak isterseniz çok mutlu olurum. Ki 100.000 aboneye özel bir etkinlikte hazırlığı içerisindeyim. Belki yaz aylarından dolayı çok erken olmayacak ama bunu da notlarım arasında özellikle sizin fikirleriniz ve yorumlarınızı da göz önünde bulundurarak değerlendirmeye çalışacağım. Evet şimdi geçelim haftalık yorumlara. Ee, bu arada beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar oradan da bir takım duyurular yapıyor oluyorum bazen burayla orası senkron ilerlemeyebiliyor evet 8 Ağustos günü 8 Ağustos gününden hemen önce Mars-Satürn karesi aktif hale geliyor arkadaşlar. 7 Ağustos akşamında bu da özellikle bizi kısıtlayan hareket ve aksiyon almamıza engel ve mani olan durumlarla alakalı biraz e, sıkıntı yaşadığımız bir enerjiyle e, haftayı başlatacağımızı gösteriyor ki Ay-Oğlak Burcu'nda haftaya başlıyoruz. E, bu etki özellikle biraz sorumluluklar, yükümlülükler, mecburiyetler, yapılması gerekenler, çözülmesi gerekenler, geciken problemlerle alakalı gündemlerle hafta başlangıcını yaptığımızı gösteriyor. 9 Ağustos gününe geldiğimizde Venüs Plüto karşıtlığı aktif. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Pluto da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu karşıtlık tabii ki özellikle parasal konular, ikili ilişkiler bu alanlarda gergitli enerjileri ifade etmekte. Bu bağlamda ikili ilişkilerde restleşmeler, bazı ilişkilerin kopma noktasına gelmesi veya çok güçlü bağlantılı yeni ilişkilerin kurulması gibi. Aynı zamanda parasal gündemlerle alakalı da manipülasyonlar, zorlanmalar, belki hiç öngörülemeyen ekstra harcamaların çıkması gibi süreçleri tetikleyecektir. Yine aile dengesi gelecek ve geçmiş arasındaki köprüyü ve dengeyi kurmak ve sağlamakla alakalı da ikilemde kalma ve nüspülüto etkileşimiyle beraber kendisini gösterebilir. 10 Ağustos tarihine geldiğimizde ay kova burcuna geçiyor ve yavaş yavaş artık dolunay enerjilerine kendimizi hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha büyük hayallerimize, büyük hedeflerimize odaklandığımız kariyer gelirlerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında yeni plan ve programlarda bulunduğumuz belki sosyal çevremiz ve arkadaşlıklarımızla ilgili gündemlerle e, iştigal ettiğimiz veya yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal çevreler üzerine çalıştığımız bir e, süreç başlıyor olacak hafta ortasından itibaren ve 11 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Güneş Uranüs karesi dikkat çekiyor arkadaşlar. İşte bu kare e, bizim Temmuz sonundan beri uğraşmış olduğumuz bir kare arkadaşlar. Zaten paylaşmıştım. E, 1 Ağustos'ta çok yoğun ancak e, Temmuz'un 20'sinden Ağustos'un 15'ine kadar etkili bir e, kavuşumdan Mars-Uranüs kuzey ay düğümü Önceki videolarıma bakarsanız göreceksiniz ki hali hazırda etkisi altındayız. Özellikle bu kare görünüm, bu hafta meydana gelecek olan dolunay hepsi aynı dereceleri, aynı aksları tetikliyor arkadaşlar. Orada burçlara ilişkin yorumları da bulursunuz. E, lütfen oraya bir dönün bakın. Bu kavuşumu orada detaylı bir şekilde aktardığım için çok fazla tekrara düşmek istemiyorum. Evet güneş 18 derece aslan burcundayken Uranüs 18 derece boğa burcunda bulunacak. İşte egoların yıkıldığı, benlik algısının yeniden şekillenmeye başladığı, otorite konumundaki kişilerle verilen mücadele Bununla beraber parasal anlamda, maddi anlamda e, bize lüks gelen, bugüne kadar veya lüks olarak görmediğimiz, ihtiyaç olarak gördüğümüz ama bugünden sonra lüks olarak kabul etmemizin gerekli olduğu süreçler, yani ekonomik anlamda bir takım sarsıntılar, aşkla alakalı değersizleşme, değerli hissetme, hangi ilişkinin, hangi aktivitenin bize kendimize daha değerli, daha etkin e, ve daha işe yarar hissettireceğine dair bir takım farkındalıklar yaşatacak bunlar bize. Özgürleşme temaları ön planda olacak arkadaşlar ama bu özgürleşme o kadar kolay değil. Zira e, bu noktada tabii ki uzun zamandır tutunduğumuz şeylerden özgürleşmeye sevk ediliyoruz. Bu da her birimiz için farklı farklı alanlarda sancılı olacak gibi gözükmekte. 11 Ağustos'ta ise Venüs'ün Aslan Burcu geçişi başlıyor arkadaşlar. Venüs'ün Aslan Burcu geçişi o biraz hani o duygusal melankolik halimize iyi gelecek ama ikili ilişkilerde daha iddialı olduğumuz Dikkat çekmek isteyeceğimiz, giyimimize, kuşamamıza daha çok özen göstereceğimiz, aşkın daha dolu dolu yaşanacağı veya aşkların aşklarının artık başlayacağı sürece merhaba demiş oluyoruz. Burada çok tutkulu aşklar, çok etkin aşklar, eğlenmek isteyeceğimiz, aşk, aşık olmak isteyeceğimiz, çocuklarımızı zaman geçirmek isteyeceğimiz, lüks harcamalar yapmak isteyeceğimiz bir süreç ama parasal konularda dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun bir de Eylül'ü var, hekimi var. Oraları da düşünmek gerekiyor. Evet, 12 Ağustos'a geldiğimizde Mars-Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Mars 24 derece boğa burcundayken, Neptün de 24 derece balık burcunda bulunacak. İşte hayallerimiz için adım atmak, hayallerimiz için plan yapmak, program yapmak, organize olmak adına çok güzel bir etkileşim. Çok tatlı bir etkileşim. Ee, özellikle çok güzel karşılaşmalar yaşanabilir. Hayal kurup Hemen akabinde eyleme geçmek adına da güzel çalışacak bir etkileşim ama bizim eyleme geçmemiz şart arkadaşlar altı bir enerjide kalırsak bu etkileşimi çok da değerlendirememiş oluruz Evet 12 Ağusto'sta önemli bir olay var kova burcunda bir dolunayımız var 19 derece kova burcunda sabahın ilk saatlerinde meydana gelecek arkadaşlar ve yine farkındaysanız aynı dereceler sabit burçlar Kova burçları, aslan burçları, akrep burçları, boğa burçları hepinize sarılmak istiyorum. Özellikle haritasında bu gezegenlerde yerleşimleri fazla olan ve bu dereceleri tetikleyen bilhassa arkadaşlar gerçekten çok zor süreçlerden geçiyorsunuz. Çok güçlü olduğunuzu size hatırlatmak istiyorum. Çok dirençli burçlardır, sabit burçlar ama tabii ki bazen dirençleri negatif yönde tesir edebiliyoruz. Burada artık bu dolunayla beraber bırakmanız gereken her şeyi bırakmanız gerekecek arkadaşlar. Özellikle Temmuz'un sonundan beridir sizi yoran, sizi üzen, alışkanlıklarınız, bağlılıklarınız, tutunduğunuz şeyler her neyse bunlarla alakalı tamam mı, devam mı noktasına geleceğimiz ve e, Retro Satürn'ün özellikle bu donlarla kavuşumu olayın çok karmik ve ilahi olduğunu bizlere hatırlatacak. Dolunaya dair dediğim gibi kapsamlı bir videom var. Lütfen onu da dinleyin arkadaşlar. Çok ilginç bir dolunay çünkü. Retro Satürn'ün sanki tezahür edişi gibi değerlendirilebilir. E, karmalar, ilahi adalet ön planda artık. Herkes e, ektiğini biçmeye başlıyor. Tabii bunlar bizim istediğimiz şekillerde olmayabilir ama mutlaka bize hizmet edecek şekillerde olacaktır. Bunların asla şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet, 12 Ağustos akşam saatlerinde ay artık balık burcuna geçiyor. Biraz daha hafta sonuna doğru kendi içimize döneceğimiz dolunayın enerjilerini hazmetmeye başlayacağımız Belki de o alınan kararlar, o duyduklarımız, o söylenenler, o yaşananlar her neyse bunları hazmetmeye ve özümsemeye çalışacağımız bir dönem başlıyor hafta sonu itibariyle. Ve 14 Ağustos'tan son olarak saat 20 civarında Güneş-Satürn karşıtlığı yaşanacak arkadaşlar. Ee, Güneş 21 derece Aslan Burcunda, Satürn 21 derece Kova Burcunda. Bakın yine Dolunay enerjileri tetikleniyor. İşte burada artık kendimizle yüzleşme zamanı. Ben kimim? Bugüne kadar ne ektim, ne biçiyorum? Tohumlarını ektiğim şeyler nelerdi? İyi niyet tohumlarımı ektim, kötü niyet tohumlarımı ektim. Karşıma çıkan fırsatları nasıl değerlendirdim veya değerlendiremedim? Kimin üzerinde ne çeşit karmalar yarattım? İşte arkadaşlar, karmalarla yüzleşeceğimiz bir süreç özellikle hayatımızda geciktiğimizi, engellendiğimizi Üzerimize çok fazla yüküklendiğini düşünebileceğimiz deneyimler ama Satürn Retrosu'nda bunları tam tamamlayabilmek ve temizleyebilmek çok önemli olacak arkadaşlar. Satürn Retrosu videomu çok gerilerde bulabilirsiniz ama çok önemli bir videoydu. Yaz boyunca e, bizi bu gerçeklikler ile yüzleştirdi ve yüzleştirme ile devam ediyor olacak. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Ben hemen Koç Burcu'yla başlıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen Burcu koç olanlar. Evet, 8 Ağustos haftası oldukça sert etkileşimlere sahip ve nüspürito karşıtlığı, güneş-uranüs karesi ile beraber biraz sert olaylarla yüzleşeceğimiz bir dönemden geçiyor olacağız. Burada özellikle sabit grupların etkisini yine bizler çok yoğun bir şekilde hissederken parasal konularda ödemeler, bütçe dengesi ile alakalı, kariyer gelileri alakalı kapanışları göze alarak hareket etmeniz bu hafta itibariyle önemli olacaktır sevgili koç burçları. Aynı zamanda arkadaş ilişkilerinde bir takım gerçekler ile yüzleşebilirsiniz. Bazı durumların ortaya çıktığına şahitlik edebilirsiniz. Biraz sert ama bizi kendimize getirecek bir haftadan geçiyor olacağız. Kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi beni instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın sevgiler merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar bu hafta burcunuzdaki büyük kavuşumun tetiklendiği bir hafta olacak aynı zamanda venüs Pluto karşıtlığı, güneş uranüs karesi ve kova ile beraber enerjiler biraz sert ve bizi kendimize getirecek cinsen gibi gözükmekte Burada aile hayatınızla alakalı önemli değişimler olabilir. Ee, bir taşınma yer değişikliği, aile büyükleriyle alakalı beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı da artık net bir karara varmaya başlayacağınız, bu net karara belki de sert bir e, durumla başlayacaksınız. E, Karar vermek durumunda kalacağınız bir haftadan geçiş yapıyor olacağız. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta biraz sert bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs, Plüto karşıtlığı, Güneş, Uranüs karesi ve Kova Dolunay ile beraber... ...saat etkileşimler hakim. Burada özellikle... ...çok sürpriz haberler ve kararlar... ...alabilirsiniz gibi gözükmekte... ...sevgili ikizler burçları. Çıkacağınız seyahatler, alacağınız... ...eğitimler, yaşayacağınız... ...farkındalık ve bakış açısı... Önemli olacak gibi gözükmekte. Gelecekle alakalı artık yeni bir rota çizmeniz gerektiğini hissedeceğiniz bir haftadan geçiş yapıyor olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Beni e, instagram üzerinden takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta biraz sert bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs, Plüto karşıtlığı, Güneş, Uranüs karesi ve Kova dolunayı ile beraber... Sabit burçların özellikle çok fazla tetikleneceği bir süreç ama sizin de e, ikili ilişkiler alanınızda bir hareketlilik var. Özellikle evli ve ortaklı işler yapan yengeç burçlarının resleşmeleri açık olması gereken bir hafta olurken bununla beraber parasal konular, gelir gider dengesi gibi kavramlarda da bir takım farkındalıklar yaşatabilir. Kova Burcunda meydana gelen dolunayla beraber belki uzun zamandır ödediğiniz bir borç kapanabilir veya parasal konularla alakalı krizi durumları çözmek adına artık sert bir karar alma eğiliminde olabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar bu hafta sizin için de oldukça önemli bir hafta çünkü sert etkileşimler var ve sizde bir sabit burç olduğunuz için bunlardan nasibinizi alıyorsunuz sevgili aslanlar özellikle venüs plüto karşıtlı güneş uranüs karesi ve kova donna ile beraber biraz yüzleşmeler haftası resleşmeler haftası gibi gözüküyor sert bir haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Burada özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, otorite konumundaki kişilerle alakalı beklenmedik durumlar yaşanabilir. Siz hiç beklenmedik şekilde ani kararlar alabilirsiniz gözüküyor. Bilhassa ekili ilişkiler alanında da kapanışlar, tamamlanmalar, sonuç ve netice noktasına gelme durumları yine bu hafta söz konusu olabilir. Sevgili Aslan Burçları kritik kararlar haftası diyebiliriz sizin için. Umarım en doğru şekilde hayatınıza yansır. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta sert bir haftaya, hard bir haftaya giriş yapıyoruz. evet Venüs plüta karşıtlığı Güneş, Uranüs karesi ve Kova dolunayı ile beraber artık belki de doyum noktasına ulaştığımız bir hafta olacak. Burada özellikle sabit gruplarda sert etkileşimler varken sizler bu etkileri 12. ev, 6. ev bununla beraber diğer alanlarda yaşayacaksınız. Sağlık alanı da dikkatli olunması gerekiyor sevgili başaklar. Bazı sırları öğrenebilirsiniz. Bazı gizli bilgiler önünüze düşebilir gibi gözüküyor açıkçası. Bununla beraber kova dolunayında bilhassa iş hayatınız ve düzeninize dair Takım kapanışlar olabilir. İş değiştirmek, düzen değiştirmek, sağlıkla alakalı önemli bir konunun gündeme gelmesi yine bu hafta mümkün olabilir gibi gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. Merhaba sevgili terazi burçları. Bu hafta biraz sert bir haftaya giriş yapıyor olsak da. Sizin için nispeten daha rahat geçecektir ama bir Venüs Plüto karşıtlığımız, bir Güneş Uranüs karemiz ve bir dolmayımız var. Bu hafta biraz değişik ve sert bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle bu noktada ev yuva aile dengesiyle alakalı ikilemde kalabileceğiniz bir süreç hakimken aynı zamanda dostluklar, arkadaşlıklar gelecek hayalleri ve hedefleriyle alakalı da önemli gündemler söz konusu. Kova Burcu'nda meydana gelen Dolunay ise artık sizin neyi mutlu ettiğini fark etmenizi sağlayacak. Çocuklarınızla alakalı, aşk hayatınızla alakalı, riskli yatırımlarınızla alakalı bir takım gündemlerde ön plana çıkabilir. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçlarım. Bu hafta sizin için de oldukça ilginç bir hafta olacak. Sert bir haftayla yüzleşiyoruz. venüs Brita karşıtlığı, Güneş, Uranüs karesi ve Kova dolunayı haftası aslında. E, bu bağlamda bakıldığı zaman e, özellikle kili ilişkiler, kariyeriniz, geleceğiniz, ailevi dengenizle alakalı bir e, yüzleşme, bir karar aşamasından bahsedilebilir. Kova Burcu'nda meydana gelen dolunlarla beraber belki bir yer değişimi, ailevi konularla alakalı önemli kararlar ve kapanışlar söz konusu olacaktır. Özellikle evli akrep burçlarının artık sistem değişikliğine gitmesi şart gibi gözükmekte. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen sevgiler. Merhaba sevgili yay burçlarım. Bu hafta sert bir haftaya giriş yapıyoruz. Sizler daha rahat bir şekilde atlatıyor olacaksınız. Venüs, Plüto karşıtlığımız, Güneş, Uranüs, Karemiz ve Kova Dolunayımız var. Elimizde nur topu gibi. E, bu etkileşimler tabi özellikle sabit gruplar etkileyecek. E, bu bağlamda bakıldığı zaman e, sizin haritanızda etkisi ve tesirine 3. ev, 9. ev, e, diğer e, köşe noktaları, evleri, haberleşme evlerinizde özellikle etkileşim olacak. Çok sürpriz haberler, çok sürpriz kararlar. Çok sürpriz seyahatler ve gündemler ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eğitim, sınavlarla alakalı konularda yine gündeminizde olabilir. Bir konuda artık karar aşamasına geliyorsunuz sevgili yer ve bir konuyu artık nihai sonuca erdirmek istiyorsunuz. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni da takip edebilirsiniz. Nedense takıldım. Lütfen takip edin arkadaşlar. Takip etmekten çekinenler ve videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Bu hafta sert bir haftamız var. Ee, özellikle Venüs Plüto karşıtlığı, Güneş, Uranüs karesi ve Kovadonlayı. Burada en çok sizi etkileyecek olan Venüs Plüto karşıtlığı sevgili oğlak burçları. Biraz ikili ilişkilerde sert olduğunuz, ikili ilişkileri artık bir meydan muharebesine çevirdiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bununla beraber tabii ki e, ikinci ev parasal konular, sekizinci ev yine köşe noktalar, krizli evler, parasal gündemler e, çok fazla e, bu haftanın e, etkileşimlerini doğuruyor olacak. Bir konuda artık belki bir kazanç kapısının kapanması, önemli bir harcamanın yapılması veyahut kendi değerinizin farkına varmanız gibi konular yine bu haftanın gündemleri arasında. Umarım keyifli bir hafta olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova burçları. Evet sizin haftanız yeniden doğuyorsunuz. Yeni kararlar alıyorsunuz sevgili Kova burçları. Venüs Plüto karşıtlığı, Güneş Uranüs Kalesi ve burcunuzdaki dolunay Artık yeni bir siz doğurmak üzere hazırlıkları bu hafta başlatıyor olacak. Burada belki birçoğunuz ev düzenini değiştirebilir, taşınabilir, yer değişikliğine gidebilir. Birçoğunuz evlilik kararı alabilir, birçoğunuz ayrılık kararı alabilir. Birçoğunuz artık kendini yeniden inşa edeceği çok sert kararlar alma eleminde olabilir gibi gözüküyor. Ee, özellikle gizli aşkların, gizli tutkuların, arzuların ön plana çıkacağı bir hafta olacak selam veriliyor sevgili kovuşlar umarım güzel bir hafta olur sizin için abone olmayı videoyu beğenmeyi ve beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın lütfen çok özel bir haftaya giriş yaptığınızı bu şekilde mühürlemiş olduk sevgiler merhaba sevgili balıklar ve yükselen selam burcu balık olanlar bu hafta sert bir hafta olacak bizler için Venüs Plüto karşıtlığı Güneş Uranüs karesi ve kova dolunayı ile beraber. Özellikle bilinçaltınızdaki korkularınızın yüzeye çıkmaya başladığı, sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz hususlar varsa bunların göz önüne serildiği, bağışıklık sisteminiz, saklanan sırlar, gizemli konular, sürpriz haberler, sürpriz gelişmelerle karşılaşacağınız bir hafta olacak sevgili balık burçlarım. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenebilirsiniz ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sevgiler. Evet arkadaşlar Dolunay'a dair bir video paylaşmıştım. Bu haftanın aslında genel gündemini oluşturacak. iki video öncesinde onu dinleyebilir ve Aslan portalı ile alakalı da bir önceki videomu dinleyip paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Özellikle e, bundan sonra kanalda ne gibi değişiklikler isterseniz bunları da dediğim gibi önümüzdeki ay itibariyle oturup tek tek yorumları not almaya başlayacağım. Beni instagram opikus adresinden de takip edebilir. Danışmanlık ve iletişim için opikus instagram adresim veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Mutlaka bu haftanın yorumlarını aşağıda paylaşın. Gerçekten çok enteresan bir haftaya giriş yapıyoruz sevgiler.